Seçim Özel Programı'nda bu akşamki konuğumuz Anadolu Partisi SİİRT eski milletvekillerinden merhum Nizamettin Sevgilinoğlu İçişleri Bakan Dalışmanı Sayın Fevzi Sevgilin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tüm izleyicili kardeşlerime hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Sevgili, yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin SİİRT Milletvekili adayı olarak gösterildiniz. Seçim çalışmalarımız nasıl gidiyor acaba SİİRT ve Kurtağım'da özellikle? Şöyle söyleyeyim, yani e, adaylık süreci başladığından beri bize çalışması başladı gibi sayılır. Liseler açıklandı, açıklandıktan sonraki süreçte de ben e, arkadaşlarla bir aday yap beraber siz de geldik. O bir çok büyük bir katılımla, çok büyük bir e, heyecanın hemşehrilerimiz, şülerimiz izleri karşıladılar. E, spor salonundaki spor salonunda bir çıkart şey konuşma yaptık. Kucaklaştık hemşehrilerimizi. O günden bu yana da durdurabilmeksizin gece gündüz günde 2-3 saat uykuyla durarak ilçeyi, çekekeke, mezra mezra esnafımızı, diğer e, vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi, kardeşlerimizi, abilerimizi, küçüklerimizi e, ziyaret edip e, desteklerini talep ediyoruz yani. E, keyifli bir süreç gidiyor. Sıkıntısız, süreçsiz Allah e, öyle devam etsin. Önemli olan memleketimizin huzurudur, barışıdır, kardeşliğidir bu sürece bir şekilde devam ettirmek. Biz üzerimize bir şey yapmaya çalışıyoruz. Siyasetler de, taciveli bir isimim yani, SİİRT'e olduğu böyle isimlerden birisi sayılırım. Bu konuda çok fazla zorluğumuz olmadılar daha çok şükür. İyi bir tempada devam ediyoruz. Ha, yani gelen şey gelecek olursak da, şöyle SİİRT, benim için, kendim yanımda yani. SİİRT'te doğdum, oldum, büyüdüm, SİİRT'te öyle şey. Benim için SİİRT'in ee, dengelerini bilmem, e, ilçelerini belli. Şöyle, yani en Erbana en uzak köyündeki bir e, bel, köye gitsen, bir mezaraya bile gitsen, mutlaka isme tanıdığım üç dört tane kişiyle karşılaşabiliyorum. Birçok insanla aşinalığımız var, aşırı neşiliğimiz var, görüşmüşlüğümüz var, bunları getirmiş olduk, sirkülasyon, git geldiler. Hani bu uzun bugüne kadar sıfırda e, bu siyasetin içinde olduk. E, kendim de zaman zaman aday deniyim. Biliyorsunuz sizlerde birkaç dönemimiz oldu. Bu dönemde Adep Rokatma e, ikinci sırada bir adayı olarak gösterirdik. Allah nasip ederse de vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle, kardeşlerimizle uygun görürse bizim hedefimiz SİIRT'ten çok başarılı bir şekilde çıkmak, yüzümüzün hakkılarının seçimi geçirmek. Ama başta da söylediğim gibi her şeye öncesinde önemli olan SİIRT'imizin sağlıklı, huzurlu, barış içerisinde bir ortamı gerçekleştirmesi. E, sayın sevgili Anamotabı Partisi'nden dönemin Siyif milletvekili olarak seçiminiz ancak partinizin baraj aşmaması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidemediniz. Daha sonra bağımsız olarak yaklaşık 10 bin, Siyif tarihinden yüksek oylarından biri olarak bağımsız olarak 10 bin oy aldınız. 10 binden fazla, 10 binden fazla aldınız. Hatta e, kurtağımdan bayağı yüksek oylar evet. almıştınız. Bu seçimde kurtağımdan herhalde yani hedefiniz nedir? Al oy oranıyla ilgili herhangi bir düşünceleriniz var mı? Şu anda söyleyebileceğim şey, ben bütün hemşerilerimin, bütün kardeşlerimin, bütün oylarına, yüzde yüz oylarına tanemiyorum. Yüzde yüz. Herkesten de beni nezleklemesini istiyorum Talep ediyorum, rica ediyorum, sıram ediyorum. Biz insanlarımızın oylarını almak için biliyoruz. Hedefimiz tabii ki siyipte birinci partilerin. Birinci partiler olacağımıza da inanıyorum. Birinci parti olduğumuz zaman da en az iki tane milletvekili çıkartacağız. Bunun e, şeyleri belli, doneleri belli. HDP'nin burada birinci parti örgütlerinden olmuş, AK Parti'nin uzun zamanda birinci parti örgütlerinden olmuş. Benim kendi e, siyasi yaşantımda da 2002 yılında biraz şanssızlıklarım var tabii siyasette. 2002 yılında Anadolu'dan partilerine aday olduk, siyetler milletvekili olarak çıktık ama Anadolu'dan partilerin barajı yaşamadık. Evet. Ama o neye besin oldu? O milletvekili adayları siirt seçimlerinin iptaline ve e, Cumhurbaşkanımızın da o zaman AK Parti'ye başkanı milletvekili seçilememişti. Merhaba Gül kardeşimizin de yerini verme sıfatı, yerini vermesiyle de siir eee milletvekili olup siir e, tam bir başbakanlığa çıkması vesile oldu. 2007 yılındaki sigortalı seçimde de Naval Azoslu hemşerilerden ciddi destek verdiler. Eee almamızın arkasından başarılı bir şekilde çıktı. Bağımlısız olarak bu oyarmak e, kolay değil ben onu söyleyeyim yani aslında Bu seçimde de, daha doğrusu bütün mü girdiğimiz seçimler, rahmet kulağımız seçimlerinde de halkımız bizi yalnız bırakmadı. Yalnız bu seçimde çok farklı bir hava görüyorum. Bunu paylaşayım, değerli hemşehrilerimizden. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, şu anda bizim kendi içimizde inanılmaz bir birlik, beraberlik var. Haydi, Geçmişlerim il başkanlar, aday adaylar, il başkanımız, belediye başkanlarımız, il gelen meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, birlik beraberlik içerisinde büyük bir temel cümle ve herkes kendi aday müşterisinde çalıştık. Gerçekten inanılmaz bir birlik beraberliğimiz oluştu. Kendi ailem içerisinde, yakın ailem içerisinde görüşmelerde, Ufak tefek kırgınlıkların hepsine gidebiliyoruz. Hepimiz ilk vücudu tarihinde hep beraber asılıyoruz, çalışıyoruz, çalışacağız. Daha önümüzde seçim yeni başladı diye bakıyorum ben. Bugüne kadar iki, çalışma, iki aşamada e, bu görüşmeleri yapmak, bundan sonra saha çalışması. Ev, bu, bu, bu işte. Herkesi mümkün olduğunca evinde ziyaret etmek, esnaf kardeşlerimize hep ziyaret ediyoruz zaten. Daha da eğitimek, e, ilçe gezilerimizi yaptık çoğunun. Daha yine yapacağız, devam edeceğiz. Biz e, bu çalışmalarımızdan halkımıza, zaten kendi adıma ben, aslında üç da öyleyiz yani. Mervan Gül de bu arka yabancı bir adam, insanları tanımadığı değil değil, Dokman Özcan da öyle, ben de öyleyim yani. Şimdi, bizim memleketin çocuklarıyız, memleketin evlatlarıyız, memleketin hizmet edecek insanlarıyız. Bizi tanımayan, bizim tanımadığımız çok az kimse var. Yani çoğu insanla tanımazsak, tanışmazsak bile İsmen bizi biliyor, böyle böyle herkes. Ee, tanımışlık oranı olarak sizde belki fazla tanınan insanların başında geliyor. Biz bunu siyaseten de, seçim satımında da bunun faydasını görüyoruz, göreceğiz diye. Bizim dediğimiz şey bu, biz yaşımız itibarıyla, tecrübemiz itibariyle de, ben hem siyasette hem son 6 yıllık süreç içerisinde, 6,5 yıl içerisinde e, devlette göre, yapmış olduğum göre, süresince bürokraside yapmış olduğum görevlerde çok önemli deneyimler kazandık. Çok büyük tecrübeler elde ben yani tecrübeme, bilgime, bilgime güveniyorum. Çok tecrübeli, çok tecrübeli. edeyim. Bunu gerçekten çok tecrübeliyim. E çok bilgi birikim sahibim bu konuda bir teavze olamaydı. Ben bu bilgi birikimi SİİRT halkanın evine sunmak istiyorum. Bizim zaten hizmet amacımız halka hizmetkardır, halkanın kullandığı yer. O amaçla biz halka hizmetkar olmak üzere çalışmış. Büyüklerimizden de bunu görmüş, bu uğurda çalışmış, bu uğurda götüren insanlarız. Allah nasibelerde bununla karşılaşırsak da yetkili olduğumuz zamanda halkımız zaten bunları görecek. Bizim söyleyecek çok sözümüz var halkımıza. Biz yapmışız yani. Ak parti de yapmış, on da yapmış. Ak parti zamanlarda buldu. İnanılmaz hizmetler olmuş. O zaman da, bu zamanda, yarın da eksiklerimiz, aksaklıklarımız yok mu var? Yanlışları yok mu olacak? Sonraki zamanlarda olacak. Ama kasıtlı olarak hiçbir zaman halkımıza bir yanlışımız olmadı, olmayacak. İlerik hata etmedik, eksik davrandığımız noktalar olmuştur. Bunlar zaman içerisinde telafi edilmiştir, telafi edilecektir. Ama projeler bazında da bilgi birikimi açısından da kendimi çok hazır hissediyorum. Çok e, zamanlama olarak da çok yerinde bir e, zaman olarak şey 14 Mayıs gecesi sihir, 14 Mayıs günü sihir kalkımadan e, bu güveni veririm. Beni layık görürse de 14 Mayıs gecesi aynı gün gecesinde Büyük bir, bir coşkuyla bunu kurtulacağımıza inanıyorum ben. Buna günekten inanıyorum. Kurtaran'dan aynı şekilde. Bizim ailenin kökeni, silik merkezden, 200-300 yıl önce, 285 yıl önce, Kurtana'ya yerleşmiş. Ailenin Kurtaran'dan, Baykan'dan, diğer bütün ilçelerde çok ciddi bağları, mağlantıları var. Ee, biz bu süreç içerisinde de bu dostlarımızın hepsini tek tek ziyaret ediyoruz, destek istiyoruz. Destekleyin diyoruz, bizi yalnız bırakmayın. Ben buradan bütün aynı de söylüyorum. Tüm kardeşlerime de söylüyorum. Ben eğitimci bir kekerim, uzun üniversitede akademisyenlik yaptım. 14 yıl Üniversitede, amfilerde gençlerinizden karşı karşıya geldim. Binlerce öğrencim var. Ve halen iletişim halindeyim. Ben sosyal medyayı kullanmaya çalışırım. E, aktifim, sosyal bir insanım. Gençlerini çok seviyorum. Gençlerden takılmacarı çok seviyorum. Gençlerden e, Gençlerden bir şey almayı seviyorum. Yani bir fikir almayı, bir okulda öğretmenliği de yaptım, sınıf öğretmenliği de yaptık, ortaokulda da öğretmenliği de yaptık, lisede de yaptık, üniversitede de yaptık. Biz, biz e, öğrencilerimizden her zaman için verdiğimiz kadarıyla da almaya çalıştık. Bizim de, yetiştiğimiz dönem böyleydi, sadece biz verelim onlardan da alalım, onlardan da istifa edelim. İlkokuldaki kardeşlerimden ben istifa ettiğim zamanlar çok da tatlı bir örnekleriyle çok, çok zaman da anlatırım diye. Yani, gençlerimize yöneldik, gerçekten Kendimi çok yakın hissediyor. Çok genç. Kardeşimle diyalog halindeyim ve e, de özellikle e, genç kesimden çok büyük bir destek bekliyorum yani. Abileri olarak, bir öğretmenleri olarak, yani bir yakınları olarak yanında durmalarını, desteklemelerini ve pişman etmeyeceğimi söylemek istiyorum. İlaliyan zamanlarda bunu daha geniş şekilde de konuşacağız miktarlarla. Peki Sayın Seyir'i rahmetli babanız. SİİH tarihinde altın altın artıları ile yazdığı bir milletvelli olarak Haç Farizası'nı yeme getirirken kutsal topraklarda vefat Hı. etti. Kendisinin yanı kalan herhangi bir projesi var mı? aklınızda kalan sizin tamamlamak istediğiniz veya seçilmeniz durumunda böyle bir projesi var mı? Ya şimdi şöyle, bu konular beni çok duygusallaştırmıyordu hakikaten ama şöyle söyleyeyim, ee, yeni nesil bilmiyor olabilir. Nizahmet İnsel gibi isim, hakikaten marka bir isim. Sadece siz için değil, Türkiye'ye gelelim, böyle nereye gidilirse yani tanımıyor beni, hemen zaten sevgilisini, gasir, sevgili falan, deyin oluyor, babam falan dediğimde böyle inanmaz bir e, teveccühle karşı karşıya geldi, defalar söylüyordu. Biz samimi insanlarız yani, samimiyet var işte, içimiz dışımız bir, başka bir hesap, bir iskidabımız falan olmadı, babamın da olmadı. Bazen şunu söyleyeyim değerli kardeşlerime de, ya işte eleştiri falan geldiğinde o zaman yaşımızda gençti ya baba işte buraya bu eleştirileri yap, sen hak etmiyorsun bu kadar böyle bir tip eleştiri falan dediğinde diyor ki oğlum bak, şunu diyor ki unutma. Diyordu, siyasetçinin yapmış olduğu icraatlar çok konuşulmaz, Yapımı yapmadıkları konuşulur, her şey yaptık mı? Değil ama çok şey yaptı Eksik olan şeyler daha çok bir gündeme gelir, önemli olan insan kendi vicdanıdır. Her diyor ki, vicdanını diyor ben başımı yastığa koyduğumda, Vallahi, billahi, billahi, buradan Allah'ın yanına kadar ben vicdanım çok hatim, ben halkım için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum. Biz de elimizi vicdanımıza koyarak her zaman için, Allah rızası için, fîs e bîl i evden her çıktığım gün yaptığım dua vardır, Allah'ım bugün kimden karşılıyorsa, ne yaparsam senin rızanı kazanmak için bir yapmaya çalışacağım ya. Yani. Yapmaya çalıştığım kadarıyla. Ee, şimdi babamın projeleri var mı? Bir bitmeyen projeleri var. bitmez bitmezdi ama bitmiyor da. Ben size bir şey söyleyeyim hem hatırlayacaktır yaş olarak daha iyi sevam. Çimdiki Alkınburu Barajı inanın Meliketin Barajı onlar tamamen geçmiş dönemlerdeki şeyler çıkarıldı çıkarılırsa ormanlarla ilgili işte benim en büyük hayalim Alkınburu Barajının olması Meliketin Barajının olması Iğdır Su Barajının olması Siirt'teki e, İpek Yolunun bitmesi Siirt'in çıkması sokaklar çıkarılması gibi çok önemli kafasında vardı bunlar. AK Parti hükümeti döneminde bir çoğu gerçekleştiği anlar çok şükür. Bataar'da bu bir sürü barajlar halen yapılacak. Yakında iki tane barajımızın daha temeli atılacak. Burada müşterisini vereyim burada Siirt'li hemşerilerine. İki tane yeni barajımız yapılıyor Bataar e, çay üzerinde. Şimdi, ya en büyük hayali ne derseniz, Siirt'in çıkması oraktan. Çıkarması çok son yani. Bizden sonrası yok yani. Öbür tarafa ilmek, oraya ilmek kapalı. İpek Yorul dediğimizde, daha buradan çıkacak arabaların araçları veya ulaşımın eee siirt üzerinden Van'a işte Cumhuriyeti'ne gidinceye kadar kullanmak kullanma olduğu söyleniyor. Kısmen şu anda yapılıyor o da. Siirt'i de kapsıyor. Özellikle bir pervarı bölgesi üzerinden geçecek Ama efendim, tam halen Siirt'in çıkmaz sokak olma özelliğini kaybedecek bir şey değiliz ya. Onun için bir masraf planları yapmak lazım gerçekten. Sihirt'i bu şeyden çıkarmak için ben akademisyen kökenliyim, üniversitelerden bunların bir çalışma yapmak gerekiyor. Şimdi üniversitelerden, bilim adamlarından, STK'larda, Sihirt'i hep şeylerimizden bunların bir çalışma yapmak gerekiyor. Sihirt havalıları, bu ağır için çok önemli bir kamasadaki sorunlardan bir tanesi de. O zamanlarda da uçakların inmesinde sıkıntılar yaşanıyor. Bugün de geldiğimiz noktada hala sıkıntılar yaşanıyor. Pist uzatılıyor, şu yapılıyor, çok çalışma yapıyor, çok yatırım yapılıyor. Ama sonuç elde etme noktasında eksiklerimiz var, onu tam alamıyoruz. Önemli bir şey tabii ki, e, bunun bununla gerçekleşmesi yanında e, mücadeledelerimiz olacak. E, yani SİİR her şeyin en bize ve layıklığında hep söylüyoruz. Burası dört dilli, üç dilli diyoruz ama dört dillidir. Dört dilli e, çok güzel bir şey. Bakın, e, kıskanıyorum Mardin bu konularda bizi hakikaten biraz geçti. Özellikle kültür yönünden, onun yansıtma yerinde ki bizim kültürümüz en az Mardin kadar var Onlar kültürlere Aşağı sayı ıslık etmek istemiyorum ama yani yapmış oldukları şeylere. Ama bizde de Kürt var, Türk var, Arap var. Zaza kardeşlerim var. Dört dilde, konuşan dört dilde hitap eden hemşerilerimiz var. Bu e, mozaiğin Türkiye mozaiği, Anadolu mozaiği tam olarak. gördüğüm doğru. Bu mozaiği tam da sihir tehansı kişidir. E, biz bu mozaiğin çocukları olarak buradaki, hepimizin içinde her şeyden bir şeyler almışız, Kürt'ten almışız, Koçerden almışız, Arap'tan almışız, e, Türk'ten almışız, bazı değil mi kültürel şeyler etkileniyoruz, iç içiyiz, bir aradayız. Önemli olan insan olmak, önemli olan iyi bire, birey olmak, e, vatandaş olmak ve yaptığın işi yaptığın işi en iyisini yapmak. Bugüne kadar hangi işi yaptıysa en iyisini yapmaya çalıştık. Ben mükemmeli arıyorum bir adamım ben söyleyeyim size. Mükemmeli arıyorum ben. Mükemmel. Yani kafamın da kimsenin önünde eğilmek istemiyor. Burada yapmış olduğumuz konuşmalar hepsi kayıt altına alınacak burada. Yani öbür gün seçildiğinde de tekrar buraya geldin diyeceksiniz ki ya sen böyle demiştin. Yaptın mı? Yaptıysan diyeceksiniz ki ben teşekkür de, ederiz, tabii ki ederiz. Yapmadıysan da eleştireceksiniz diyeceksiniz ki bak sen böyle demiştin. Bunları tıkan kayıt altına alın. İlerleyen zamanlarda tekrar gelip konuşacağız onları. Çok daha rahat bir şekilde konuşacağız yani. Sen sevgisiyle en büyük sorunlarla bir de işsizlik. Bu konuda. Genç yokusun en çok olduğu İl sihir şu anda evet, en çok artışı yüzde evet. on gençlik hususun bölgede çok artış gösterdiği il sihir yüzde on yedi. mi? Zor Anladım. bir konu. Zor bir konu. Evet. Ben size söyleyeyim. Yani şöyle, bana da çok talep geliyor. İşte oğlum iş yapıyor, yakın iş yapıyor, şununla. Yani devletin bir düzeni var. Ee, i̇şte KPSS sınavı yok, plakat yok, evet. şu, bu buna göre geliyor. Taşeron sistemiyle, de işte, eskiden devlet kadrolarına biraz daha fazla, Eleman alabilir ama bundan bitmiyor ya. Çözüm değil ya. Onu alıyor, başkası gider. Onu yapıyorsun. Başka sihirli. Şu master projeler değil, master projelere ihtiyaç var. Nedir bu? Benim kafamdaki en büyük proje tekstil kendir. Gerçekten sihirli. Bakın bu anlaşım kaymakamlık bu hafta ön hafta mı? İşte haftaya kadar geç bitirdi. 300'e yakın kişi çalışacak. Batman kaç kişi çalışır diyoruz tekstilden? 30 bin insan, 30 bin kişi çalışıyor. Sirkte ne insan çalışması? Kadınlarımız ağrılı, tekstileri, organize sanayi bölgesiyle ilgili, organize sanayi bölgesinin daha çok güçlendirilmesi, daha çok yapılması. Bakın ben size bunu bütün hemşehrilerime de söyleyeyim. Nihat Özdemir'i tanırsınız, bilirsiniz mimar, bu şeyi sahibi. Daha mimar bazolan bu boyutta değil, bir mimarı Kurtalan'a getir fiyatı falan bir almasına teşvik edilen, işte ona yönlendiren kişi de ben bu anlıyorum. Oraya gelmesiyle bizim, yani katkımız var, tam adamların içine geldiğini yaptı ama bu tip iş anlamına ve benzeri iş buraya getirip yatırım yaptırmak. Devlet artık çok fazla yatırım yapmayanlar aslında. ben özelleştirmeyle ilgili kitap yazmış bir adamım. Dünyada ve Türkiye'de özelleştirme uyguladır. Özelleştirme'de yapılan aksaklıklar adı altında. iki tane yer alınamış benim kendi kitabım, kitaplarım var. Ben özelleştirmenin Doğu Güneydoğu'da bu sıklıkta yapılmasına karşı şarj devlet, vatandaş iş birliğinden yapılan e, organizasyondan daha faydalı olduğundan geliyorum. Belki bunlarla ilgili çalışmalar yapılacaktır. Ama siirt e, asıl çözümüne de biliyor musunuz? Siirt'in tarım ve hayvancılık üzerine, tarım ve hayvancılık kenti olduğunu siirtin kabul edilmesidir. bunu kabul edecek yani. En büyük aramamız tarımdır, hayvancılıktır ve boşaltılmış köylerimizde veya bir şekilde şehirlere yerleşmiş eskiden oranlar yüzünden İşte Şimdi bazen kendi isyatçılar Batı'ya gitmiş, Batı'da onu bulamış insanlarımızın önünü açarak tarım ve hayvancılık ki çok teşvik var, Demetimiz çok büyük teşvikler veriliyor. geliyor. Dün tarım da ortaydı, onların ilgili de bazı şeyler anlatacağım birazdan. Yani buna yönelik köylerde de o istidama arttı. Tarımda hayvancılık, gelişimde fıstıkçılık. Önemli bir şey. Şimdi avanta. Çok destekliyorum avanta ekibinde. Kurtarlı 250'lere yakın bir avanta ekibinde başladı. İnşallah devamı da gelecek. Ee, tabii ki buğday, arpa, mercimek, çiftçiliği de devam edecek ama yan ürünleri de fıstıkçılık da çok önemli bir noktaya geldi. Sil fıstığı e, hakikaten e, çok da tutuluyor. Epey bir mesafe de kat edildiğinde Antep fıstığı diye ...satırlı düzey o yerde ama şimdi artık herkes Siltifası'nın da tanıdığı yerde yani çok şükür. Onların ilgili de, ya tarımsal yönde de destek verirse işsizliğinin azalmasına sebep olcu, buraya yatırımlar yapılacak. Olacak yani. Havalanın ...ıslahı ve yeni bir havalonmanın şartı. Önlük ettiğimize. Size sorayım yani. Böyle olmuyor. Yani. Olmuyor. Ha, yapabilir misin? Desen. Diyeceksin herhalde. Ben sorayım, yaparım. Ben, biz, hizmet etmeyi biliyoruz ya, yani. nasıl hizmet yüceleri biliyoruz yani. Nasıl yapılacağını da en iyi bilen insanlardan bir tanesiyim. Hem bürokrasya ayağını çok iyi biliyorum, çok hakimim yani. Hem burada olması gereken konularda. Biz işicariyi is de seven, evet. danışmayı seven, yani insanların başka ne yapılması gerektiği noktasında e, görüşlerini almayı seven bir kişilerde sahibi. Kendi başımıza hareket de beraber konuşuruz, ederiz. Konuştuk zaten bu projelerle ilgili ön çalışmalarımız var, hepsinin bizim miktar var. E, Yapılmış. Bizim işsizlik sorunuyla ilgili gençlerimize, benim söyleyeceğim, en alt düzeye düşürülmesi için çok büyük projelere ihtiyacımız var. Bu projelerin gerçekleşmesi yönünde çok büyük emek sarf edeceğiz. Değerli kardeşlerim, genç kardeşlerim, bakın amatör sporda olanlar, futbol oynayanlar, var ya, voleybol, basketbol, ben futbolda çok fazla oynadım. iyi bir taraftan, sivri teyzeberleri sporu. Aynı zamanda Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftar Fenerbahçe taraftar mısın? Ben abi, ne? Baksana hiç hoş Ben ben Fenerbahçeliyim. Ben de bir insan yani. <gülüyor> İlk olarak da öyle, benim çocuğum Anabas'ı yap, onu desene de Fenerbahçeli diye ama, e, öyle bir durum var. Ama seviyoruz. Ben şey döneminde, size söyleyeyim, Silf e, Közmede'nin spor döneminde çok bir taraftardım. Ee, sonra as başkanlık görevi yaptım. CETBAS forunda ilk dönemde yer aldım. Ondan sonra e, biraz daha taraftar olarak devam ettim bu işlere. Genç kardeşlerimizin eğitim, kültür, okuma oranının geliştirilmesi yönünde ciddi e, katkı sunacağımı inanıyorum genç kardeşlerime. Ya bunlara e arkadaşlar ya, gençler bizim her şeyimiz. Yani. Bizim her şeyimizsiniz. Siz bizim geleceğimizsiniz Değerli kardeşlerim. Genç kardeşlerim. Sizler olmadan, bu hayatın bir anlamı yok yani. Bakın, artık üniversitelerde, şu anda Siyif'te üniversitede kaç tane görevli biliyor musunuz? 19.000 tane öğrencimiz var şu an. Siyif Üniversitesi'nde. Ben Orhan'ın çalışanlardan bir tanesi 19 19.000 tane öğrenci, bunun epey bir yerdi sayı var ya, da var Hı. Bu sayının daha çok e, artması gerekiyor. İlçelere de bazı bölümleri atmak gerekiyor, ilçelerin durumuna göre. Onun, Yapış oldukları işlevlere göre, Super Van'ın arıcılığı var, Kurtaran'ın başka özelliği var, Tilo'nun değil mi? Evet. Bizim Maneviyat Merkezimiz Tilo'da o şekilde gibi yani. Bu tip üniversitenin de biraz daha geliştirilmesi yönünde gayretimiz olacaktır. Ama hep danışarak ederek yani bunları yapacağız. Ben gençlerimizle çok iyi anlaşacağıma inanıyorum. Anlaşırım ben. seviyorum da. Gençler oturuyor, eleştiriler de seviyorum. Olabilir. Ee, ama şunu, ben e, şey yaparım, e, imtira et, tavsiye ediyorum. Gençlerimize yakışan da eleştirse bile eleştirilir bir dozu vardır, bir ayrı vardır, ona göre bir eleştirilir. Bana karşı bir saygısını, bugüne kadar görmedim ama böyle genel olarak biraz şey, daha rahat bir hal olabilir diye birleştirir. Şey. Biz de gençliğimize biraz daha rahat bir hal yapabiliriz. Öyle bir şey ama gençliğimizin arkasında duracağız, yanında duracağız, gençler bize her zaman ulaşabilecek. Her dakika ulaşabilecek. Ben Ankara'da bakanlıktaki ofisimde günde bana gelen ziyaretçi sayısı hiç bir zaman Ankara'da olduğum zaman ben çok aktif bir danışmanım ya böyle e, normal bir, bir bakan yardımcıcı seviyesinde bir danışmanlık yaptım gerçekten. E, her zaman için bana her gün orada olduğum zaman 100 kişi, 150 kişi, en az gelen insan sayısı 50 idi. 25 katlı bizim binamız. E, memur arkadaşlarımızın vermiş olduğumuz sayılar veriyorlar ki bana bir günde sana gelen insan sayısı 25 katlı binaya gelen insan sayısına eşit. Hatta birkaç günler eşit olduğu zamanlar koyuyorum. Bizim kapımızı gönlümüz, evrimiz, her şeyimiz, herkes açık olacak. Gençlerimizle diyalog olacağız, büyüklerimizle diyalog olacağız. Dualarını alacağız, işgal edeceğiz. Tecrübelerinden faydalanacağız. Bunu hep beraber memleketi götüreceğiz. Ve evet, kurtaran demiryolları, yıllarda Suruncemede kaldı, Siir'de uzatılması konusunda herhangi bir bütün ceza mı? Ya şöyle, emmiyorum. o biraz olmuyor. Niye olmuyor. olmuyor? Ben size söyleyeyim. Bildiğim bu bir konu. Evet. Hatta başbakanım sayın şu anki Cumhurbaşkanı başkanı Tayyip Erdoğan, da sirden de gidiyken çok istedi. Evet. Çok da uğraştı. Hakikat. İşte bunun. Rampadan dolayı olmuyordu. Evet. Sirden bu tarağa işte bir rampadan dolayı bir işte neyse oluyormuş yaptığını çağırdılar. Cizre, Cizre üzerinden böyle bir hakçı uçlu buraya getirme gerekiyor. Çok stabil karşı görünmedi, vazgeçiliyordu. E? O şey kurtarılması için aslında 30 kilometreye bir, yani büyük baktığınız zaman 1 santim, 1 santimlik bir, centen, bir centen giren mesafe dedik. Evet. De işte bu Bakanlıda da çok önemli görevlerde bulunuz. Yani en son Bakan danışmanlığı yapıyordunuz. Evet. Bunlar rağmen yani daha çok yükselmeye şansınız varken, millet olmanı tercih ettiniz. Nasıl hiç çok da. seviyorum. Diyorduk Siyirt'i niye öldü? Siyirt'i özledim. Siyirt'teki tecaletini. <gülüyor> Bana görmüyor musun? <gülüyor> Siyirt'in neyi var? Kardeş işte diyorum. Gel burama sor. Ben Siyirt'i, Siyirt'i her şeyle, iyi yanıyla, neyse işte ben Siyirt'i seviyorum. Siyirt bir sevdadır benim için. Bir sevdadır ya. Mezopotamya'nın nazlı günü diyorum ben Siyirt'e. Mezopotamya'nın nazlı günü, Sihir beyaz bir yerini tutmayalım. Ben Arapça'yı, Kürtçe'yi, Türkçe'yi, kısmen İngilizce'yi çok rahat bir oranda konuşabilen, eşit oranda konuşabilen insan memleketimizi sevgiliyoruz. Allah nasip ederken hemşehrilerimiz olduğunu görürse o, o hizmetleri yapmak üzere bir şereftir bir, bir misyondur. Yani. Ben o şerefe layık olmak istiyorum yani. Başka bir şey değil mi? Bizim mekan olukaların çok fazla bir şeye ihtiyacı var, Hatta çok şükür. Allah bırak Allah'ından razı olsun diye. Yani öyle bir şey değil. Herkes bir amaçtır. Tamamen bu ömrümüzün son geri kalan kısmında memleketimize, milletimize hizmet etmek. Doğru. Kentsel dönüşüm müydü yani? Kentsel dönüşüm. Önlemlerden sonra ya yani çok önemli ilanması gerekiyor yani. onların başında gelir kentsel dönüşüm çok önemli inanıyorum da ona yani şimdi ben bazen hep konuşurum tabii belediyeler biraz daha çok platformması evet. gereken bunu ama evet. e, siyasetin desteklemesi gerekiyormuş hep mesela dedem birileri bir şehmusa girdi anne ee, şehmusa mabdarın o tarafı var Der, derdim orada bir örnek mahalle oluşturulsa yani halal yemek tarafından bu kariye kaderti bölümlerde örnek bir mahalle orada ortak bir ...şehir alanı... ...güzel evler, yok bilmem örnek mahalleler geliştirilirse... ...çok faydalı evet. olacak. Siyirt'in birçok mahalleler... ...ben hatta yeni mahalleyi de... ...dahil edecek şekilde güneş adresinin evlerine çoğu artık... ...değil mi yani? Evet. Otuz yıldır, buradan kaç evler evet. evet. evet. ya artık yaşanacak durumda değiliz. Evet. Ee, traktör bayisiydik Siyirt'te, gençlerle tiyatrlarla ilgili bilir. Çünkü Ali Osman Kevap Salonu var ya onun orada... ...bizim kendi iş yerimiz vardı. Traktör bahisiydik. Bizden sonra en son iş yerimizdi bir zaman. Ha şimdi değişti gelişti ama... Ya e, siyirtin batıya kayması nedir batya? Kurtarılma, Kurtarmanın beş yedi, beş yedi, yani bölge nerede? Şu bölgede otururlar mı? Var var. Allah çok şükür. Bir şey yok, su kuyu net var. E, tepe kapatma yok, şu yok, bu yok. Yani her şey gayet, herkes kendi kendi işinde, gücünde, okul ok, okul, çocuklar okulunda, eğitiminde, üniversiteye giderler. Kendi dallarında iktisat çalışmaya gidiyor. Ben buradan tavsiyede bulunuyorum gençlere. Zaten bütün öğrencilerden söylüyorum. Buradan söylüyorum. Üniversite mezunu olmak da artık yetmeyecek. Yetmiyor zaten. İktisatsızı yapın arkadaşlar. Herkes kendi bildiği branşta, kendi e, kendisinin başarılı olduğu yerinde mutlaka master'ı değersin. Yapsın. Bu konudalara kazansan da kazanmazsan da, bunu da söyleyeyim yani, e, eğitimle ilgili konularda e, açıkça güveniyorum. O konularda kiminle sıkıntısı var, yapabildiğim kadarıyla onların yanında olmaya hazırım. Ben yani kardeşlerim okuması gerekir, kendisini eşitmesi gerekir. Bu memlekete de hizmet etmesi gerekir. Ee, Havaalan konusunda değindiniz bunu, Kurt Hala'a taşıdığınızı... Kafam, kafamdakini var. ben size söyleyeyim. Kalan Net kalan yani şöyle dedim, yani şimdi Siyirt'te, Belir Başkanlığı da yaptım AK Parti'de de, bu arada. O dönem şöyle bir çalışma yaptık. İşte Kurt Hala'yı geçtikten sonra Siyirt, Batman, Biklisi de kapsayacak. Üşil'i de kapsayacak. bir e, Uluslararası bir havalimanı. Evet. Ben şöyle diyorum, yani kargo uçaklarının belirleriyeceği. Uluslararası taşımacının da yapılabileceği. Böyle küçük sadece, hani indir, bir sadece sadece uçak indi, yolcu aldı gitti değil de? Çok büyük bir ekonomik katma değer sağlayacak. Bir havalimanına ihtiyaç var, bölgenin de ihtiyacı var. Kuzey Irak, Suriye, Orta Doğu hepsini de kapsayacak şekilde. Onların e, sürpülasyonunu sağlayacak. Bir havalimanına ciddi ihtiyaç var. Yapılırdı bu. Benim en büyük projelerimin başında bu gelecek. Ben size söyleyeyim bunu. Bunu yapacağım mışla olasında sorular geliyor daha çok. Şu Botan Köprüsü'nün bir an önce yapılmasını istiyorlar. Çöyleyeceğim şimdi. <gülüyor> Yazım da doluluk bilmeyin. söyleyecek şey. Bir şey var Dün Tarım Bakanımız buradaydı. Ben bu müjdeyi vereyim. Evet. Bütün mışla olasına vereyim. Sadece mışla olası değil, orada bir sürü şey e, siz söyleyin. Bir sürü köyümüz de var etilecek. Dün Tarım Bakanımız şeyde de açıkladı. Botan Köprüsü'nün bütün her şey bitti. Allah nasip ederse Seçim'den önce muhtemelen Cumhurbaşkanımız da buraya gelme ihtimali var kesinlikle o mahkamlara veriyor. Evet. Seçim tanışmalarına doğru bir seyirte müjdeyi de o verecektir ama e, o köprü bitti yani hayırlı olsun diyeyim yani işte. net yani kesin bir bilgi yani kesin bir bilgi yani yok yani. kesin, yani. kesin, yani. kesin bir bilgi yani onu söyleyeyim ama hayırlı mübarek etsin. Bakın o köprü ile sadece yol şey değil biz Mardin'e de varmışız bak çevre şey dedim ya bir yol da bu. Siz söyleyeyim, çıkmaz sokak olmaktan, bizden midyatın arası 40 kilometre falan düşecek. Yani evet. burada midyata çay içmeye gidebileceksin yani. Akşam evveli midyat verir medyatlar buraya gelip, kültür olarak da biz çok belcesiz yöntüsümüzde midyatlar. O tip şey midyattır, cizredir vesaire. Çok günüm kenetleneceğiz yani şeyler arasında. Botan Köprüsü'nün ücretsini Sayın Bakanımız verdi. Allah razı olsun kendisinden de. O konuda hayırlı olsun diyeyim ben şimdi. Gençler mi? Proje müzakere kapalı zaten değilim Ben gençler çok seviyorum. Her bir proje seviyider. Ben <gülüyor> gençler her ne reşme emdi proje bir seveceğiz arkadaşlar. zor belirsin. Seviye, seviye. Para etmez diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> diye tabii ki gençler gazeteciler. gençlerin sorumluluğundan bir de bu siyirtim değil. Tezzi sevgili diye yazıyorlar. Ben gençler bak ben bütün siyirt ediyorum tabii gençler. Tezzi sevgili elinden geldiği kadarıyla elinden geldiği kadarıyla sahipsiz memleketi dert bunu dedirtmem. Allah göster versin. Onun suaylar hepsi de burada olacak. Olumlu olaylarda da burada halkın arasında kalışacak. Biz ömrüm, ben ömrümü halkın arasında geçelim. Hakikaten öyle. Bir ömür geçti yani Dilekola'ya. Yani. Dilekola'ya biz şey yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizle ilgili, agresörlerimiz, istihdamı öneriyoruz. Çalışmalarımız olacak. Eğitime öneriyoruz. Çok ciddi katkılar vereceğiz. Sporla, kültürel çalışmalarda, kültür çalışmalarda çok önemli. Siyirt çok tarihi bir medeniyete sahiptir. Siyirt'in Veli üllahları çoktur, kilosu vardır, Beysel Kain Hazretleri var, Seydo Melah var, Esergi, Siyirt'in medreseleri var, Siyirt'in Turizm, inanç turizmiyle yönelik çok ciddi çalışmalarımız yapmamız gerekiyor. E, yapılıyor zaten ama daha fazla olması gerekiyor. Benim e, önemli projelerden bir tanesi tanesini, 24 e, Kasım Öğretmenler Günü'nün e, Beysel Kainal'de kutlanması. Öğretmenler bir yetinciye geçmişten beri bir hayalim, orada kutlanması şey e, pardon dil kutlanması, anneler gününü de Vesel Karanide kutlanması. Öğretmenler günü, kime de okulda Hazretleriyle, bir Hazretleri arasında değil, öğretmen ve öğrenci ilişkisi. Vesel Karanide, Hazreti Vesel Karanidenin annesine vermiş olduğu söz üzerine, e, ki o kadar Peygamber aşkıyla yanıp tutuşmasına rağmen annesine vermiş olduğu söz üzerine. Peygamber efendimizi görmek üzere, tahammet etmediğine kadar biliyor ama annesi bana sadece bir yere bak, ya, ya evine ya mescide bak İki yere birden bakma, bir yere bakınca peygamber efendimizi görmüyor, onu görmeyince annesinin sözü aklına geliyor, geri dönüyor. Annelik ya yani. annelerimiz başımızın tarzacak, annelerimiz de ellerinden öpüyorum burada Allah başımıza eksik etmesin. Aslında size bir soruyu sormak istemezdim ama çok mesaj geliyor bunu, sormadan geçemeyeceğiz şimdi. Gündemde olan Arap seçmenim AK Parti'yi kırgın olduğu konusunda herhangi söyleyeceğiniz bir şey var mı? Böyle bir iddia var. Gel, yani yürüyül mesela Araplar kırgın. Ben yani, bir kere bu bu Evet bu değer şey çok karşı olan insanda çok bir fazla çok ne? fazla mesaj geldi bu konuda. Şöyle Bu söylenen bir fitnedir yani. Evet. Yani Arap Vekillerimiz de oldu, Kürt Vekillerimiz de oldu, Arap Belediye Başkanlığı'nda, evet, merkez normalde Arap Şehri'dir. Evet. Arap Şehri'ydi. Evet. Ama şu anda bakıyorsun Arap Ufus'un çok az bir seviyeye geldi, çok az bir Ufus'a gitti Yalova, Arap, Osof, Arap İstanbul'da, Bursa'da, Yalova'da, diğer büyükşehirlerin birçokunda Antalya'da, İzmir'de, Arap Emşerlerimiz. Benim annem Arap'tı, benim eşim Arap'tı, ben Arapçayı çok rahat konuşuyorum bizim soy olarak, Hazreti Ömer'in soyundan geliyoruz, hem yani söylemesi için çok zor değil ama Neseb olarak Vaktıza, Nesebi, Arap aslısı, Nesebi olarak. Ama 300 yıldır Tüccü Rafes yaşıyorsun, aile Türkleşmiş. Kütürler kendini kabul ediyor. Tamam mı? Biz böyle bir toplayıyoruz. Biz Anadolu'yuz ya. Anadolu'yuz ya. Burada böyle bir şey var mı? Kürtcünün, Arapcısının, günlerindesin yani kim yaptı ya? Yani? O zaman geçmiş zamanda dedikler, ne dedikler, dedikler Araplar geldi. Öyle mi? olmak Bu bu ne Bu Yani bunu kim yapıyorsa yapsın. Hangi partide yapıyor ise yapsın yanlıştır. Hiçbir Arap kardeşimin de iddia ediyorum hiçbir Arap'ın benle bir sorunu yok. Yazsınlar. Sorun olan tek bir Arap varsa benle yazsın. Arap kardeşlerime, ben, kardeşlerime Bir de biz Müslümanız ya. Ermeni. Yani İslamda öyle bir şey var mı? Çünkü mensup bir şey. Tabii herkesi diyelemem süt. Ama bu yanlış bir şeydir. Doğru bir şey de değil. Bir kaç ben size söylediğim birkaç kitlecinin ortaya çıkarmış olduğu bir söylem, boş bir söylemdir. Yine eskisi gibi Arap Seçmeni'nin hepsi de AK Parti'nin arkasında teneflenecektir, bunu hepimizde göreceksiniz. Evet. Sihirt halkına sonra vermek istediğiniz mesaj nedir? Çok net. Çok net bir mesaj vermek istiyorum. Bütün sihir halkı, ey büyüklere, ey küçüklere, ey kardeşlerim, sevgili sihirler, beni vekil yapın. Beni vekil yapın, pişman olmazsınız. Zip şımartırmayacağım. Çok istiyorum hizmet yapmak için çok istiyorum. Benim zaten bir ofisim var bir görevim. Evet. Belki yarın öbür gün daha büyük görevlere de geleceğim yani. Evet. Geleceğim. Ama vekil olmak bu memlekte ait oluyorsun artık. Buraya gelsin. Ben bu siyasi bir görev değildim. Doğru günler oradan sona mı geldi? Ama rekel olur. Beni rekel yapın pişman olmayacaksın. Siir, siir evet. beni seçsin, Kurtalan seçsin, Dillo seçsin. Her var sessin, şiir var sessin, el ok sessin, bike oylarını versin. Ondan sonra ben geçen müthiş bunu söyledim. Arkanıza yaslanın, çayınızı için, yemeğinizi yiyin ve beni seyredin. Siyeste nasıl hizmet edeceğini her alem bütün dünya da görsün. Biz bakanlar kurulu toplantısını siyeste yaptırmış bir aileyiz. Bakanlar kurulu toplantısını babamın zamanında siyeste yaptırdı. Ve o hizmetlerin çoğu bakanlar kurulu toplantısı söyledi. Her günü bakan buraya getirecek. Her gün birini getirecek. Hiç kimseye rahat bırakmak yok, benim elbise kalkacağım, birbirine oturacağım, gireceğim, geleceğim, yok öyle bir şey. Öyle birbirine şey. ben kendime güveniyorum, iddialıyım da bu konuda Asla şey diyor, iddalıyım, yapacağım da, beni vekili yapın pişman olmazsınız Vallahi billahi, tıllahi pişman olmazsınız, şifre halde ettirme. Buna inanmanızı istiyorum. Sayın Seybil çok teşekkür ediyoruz, programımıza katılmış olduğunuz için. Son bir şey söyleyeyim. Söylediniz bir şey. Söyleyeyim. Söyleyeyim, bir şey Hepinize çok teşekkür ediyorum. vaktinizi ayırdınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah rahatlık versin. Bu kardeşinizi yalnız bırakmayın arkadaşlar. Gelin etrafında kenetlenin. Pişman olmayacaksınız. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Biz memleketimize sahip çıkacağız. fırsattır Bu fırsat bugün doğru. Bilgime, birikime, tecrübeme inanın. Güvenin, kenetlenenle beraber... Ben her siyasi partideki kardeşimden oy istiyorum. HDP'lisinden de istiyorum, MHP'lisinden de istiyorum, CHP'lisinden de istiyorum, diğer siyasi üçünceler. Bana ödünç oy verin. Bu seferlik oy verin. Ondan sonra tekrar oturup konuşacağız. Yaptıysanız zaten benim yanımda bir daha yapamazsınız, yapmadınız. Diyelim ki bizden bizi kandırabilir. Beni eleştirmek ne yapacaksanız yapın o Bunu net olarak söylüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yüzler.